böyle böyleler bu işte Günaydın arkadaşlar Kadın kom... kamerayı yine eline. Günaydın komşu. <gülüyor> Günaydın komşu. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet'e komşuculuk işte bana. Ya. Karavanla. <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Ya Bu insanlar yarım saat 45 dakikadır seyrediyorum. Oldukları yerde duruyorlar, içeri kilitmiyorlar. Ne yaptıklarını anlamış değilim. Terapi midir? Dur. Şu anda derece. Ne olur, Evet. Saat şu anda 21.47 Almanya'da. Kamp yerindeyiz ya da Karavanla bekleme yerindeyiz. Ya da gece konaklama yerindeyiz. Omletimiz. Bakımız bitti. İçtik. Kolamız. Omlet. Şu anda yaptığımız iş bu. Dışarısı yaklaşık yaklaşık 4 derece. İçerisi 19-20 derece. Klariferimiz yeniyor. Yerden ısıtmamız var. Evet. Olay bu. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra. Evet. Geceyi gece. Videomuzu. Neyse ya bu Ondan sonra burada. 80leri takip ediyoruz. Gerek de. Türk yapıyoruz. Evet. Karton bardakta, Türk kahvesi. Yağlı gevrek, nimet. Kalimleri bize yanıyor. ektülerimiz ooo